Herkese ben Beyza. Kadınlar ne isterim? Bu hafta çekeceğimiz bölümündeki konumuz akıllı saatler veya akıllı bileklikler. Geçen hafta telefonlardan bahsetmiştik. Bir kadın telefonda ne arar neler var ya da en azından benim gözümle bir telefonda neler olması gerektiğini konuşmuştuk. Bu hafta da konumuzda akıllı bileklik ve akıllı saatler var. Geçen hafta bir arkadaşımız telefonlar için demiştik ki kadınlar için ne olursa olsun ama sen sunma. Özür dilerim yine ben buradayım ve Yine burada olmaya devam edeceğim. Bu da küçük bir parantezdi. Şimdi öncelikle bir kadın ya da aslında bunun kadın erkeği yine yok her zaman gibi bir şey alırken öncelikle dış görünüşüne bakarız. Önce bir gözümüzün doyması gerekir. O yüzden tasarım bence bir akıllı saatte, bir akıllı bileklikte ya da herhangi bir nesnede en önemli olan şey. Artık böyle tasarımlarda bilmiyorum kadın diyince akla pembenin, kırmızının gelmesi bence ortadan kalktı ve kalkması gereken de bir şey diye düşünüyorum. Böyle ince, güzel. Yani Çünkü bizim bileklerimiz birazcık daha ince olduğu için erkeklere nazaran ince bileklikler, ince saatler bizlere daha çok yakışıyor. O yüzden tasarımında bence biz kadınlar için önemli olan Böyle birazcık daha zarif durması diye düşünüyorum. Yani bu kadran tarafında yok kadınlar için kırmızı, yok kadınlar için pembe olayı bence kalkmadı. Çünkü buraya gelmeden önce biraz araştırdım böyle kadın bileklikleri falan, kadın saatleri. Pembe çıkıyor karşımıza nedense. O yüzden biz kadın deyince aklımıza pembenin gelmesi bence... Bilmiyorum. Bence olmamalı. O yüzden herkes her rengi kullanabilir. Tasarım konusuna geldiğimizde de bence biz kadınlar için olması gereken şey öyle birazcık daha zarif birazcık da gösterişli olsa harika durur diye düşünüyorum. Tasarım konusunda benim düşüncelerim ve diğer kadınların da düşüncelerinin böyle olabileceğini düşünüyorum. Teşekkürler. Geldik kadran tarafına. Şimdi bu saatimizi açtık. Tamam mı? Bakın. Kadran abi. Bakın görüyorsunuz. Ben şu an bunu kullanıyorum. Ama tabii ki bunun böyle üzerine basıp değiştirebileceğiniz çok fazla kadran bulunuyor. Modunuza göre, kıyafetinize göre artık ne istiyorsanız değiştirilebilmesi bu kadranların ve her ortama uyumluyor. Böyle ne bileyim bugün siyah hissediyorsanız siyah bir kadran yapabilirsiniz veya şu çıt çıtlarından böyle kordonları değişebiliyor ya değişebilmesi çok güzel. Yani bence biz kadınlar olarak bir şeyleri sürekli yenileyebilmek. Aynı kalınca sıkılıyoruz. O yüzden bunun mesela böyle değişmesi, kıyafetine göre, moduna göre nasıl istiyorsan değiştirebilmek bende çok güzel. Yani ben bugün siyah hissediyorsam kadrımı siyah yaparım. Ya da ben bugün mor hissediyorsam mor yaparım. Beyaz hissediyorsam beyaz bir kadra yaparım. Ya da kıyafetime göre ne olursa böyle değiştirebilmek. Ben her şeyde aynı kalınca sıkılıyorum. Yani... Sürekli orada bir değişiklik yapmam gerek, yenilemem gerek, güzelleştirmem gerek. Aynı olduğunda bilmiyorum. Benim için böyle yengeç burcuyum ve aynı şeylerden sıkılıyorum. Yani kısaca bence kadran tarafında böyle modumuza göre, kıyafetimize göre değiştirmek birazcık da Buna çok önem veriyorsanız aslında yani kıyafetimi moduma göre saatim uymuyor tarafındaysanız bence çok güzel bir özellik her şeyin değiştirebilmesi. Bu yüzden dijital dünyada bence dijital dünyanın artılarından biri olarak da düşünebiliriz burayı. Bu yüzden değiştirebilir kadran ve kordonlu bileklikler kadınların daha fazla tercih edebilecek bileklikler arasına da giriyor. Bence kesinlikle. Gelelim egzersiz moduna. Şimdi bu sosyal medyada son dönemlerde yani en azından ben toplduğumdan beri her neyse fit kalmak çok önemli. O yüzden fotoğraf çekerken, video çekerken falan iyi görünmek istiyoruz ve bu yüzden eğer yediğinize dikkat ediyorsanız yolda yürürken dış yürüyüş modu ya da bir spor yaparken bu saatler sayesinde ne kadar kalori harcadığınızı bilebiliyorsunuz ve ona göre hareket ediyorsunuz. Ben bugün şu kadar kalori Şimdi Ona göre şu kadar yiyeyim. Ben günde 800 kalori falan alıyorum. Ama yine göbeğim var. Lanet olsun. Ee, ama bunu çözeceğim. Bu yeni başladım. Yapacağım. Yani çok güzel bir vücuda sahip olacağım. O yüzden bu akıllı bileklikleri kullanıyorsanız, biz kadınlar için ya da akıllı bileklikler her neyse, ne yediğiniz, ne içtiğiniz yani... Arada böyle şeyler de oluyor ya hatırlatıcılar. Suyunu iç falan. Zaten su içmek cilde de iyi geldiği için çokça. Bunların hatırlatıcılarının sürekli sizde olması yani gündelik hayatınıza çok fazla şey katıyor aslında. Farkında olsanız da olmasanız da o yüzden yani bence mutlaka bu akıllı saatleri kullanılan kadınlar için bunun önemli olduğunu düşünüyorum ve bir akıllı saat alırken de mutlaka bakılacak özelliklerin arasında olduğunu düşünüyorum ki zaten hepsinde neredeyse var artık. Yani kısaca Toparlamam gerekirse hemencik egzersiz modunu biz kadınlar olarak kendimize bakmamız, kendimize özen göster göstermemiz her zaman var ve bunu sürekli yaşıyoruz. Yaşamazsak da çok böyle çok kilo almışsınız, zartsurt gibi absürt tepkiler alıyoruz. O yüzden kendinize bakıyorsanız, fitseniz ve fit kalmak istiyorsanız bu akıllı saatlerdeki egzersiz uygulamaları, günlük hayatınızda ne yapıyorsanız hepsini gösteriyor. O yüzden Mutlaka bir kadın akıllı saat alıyorsa egzersiz modlarına bakmalı. Şimdi nabız takibine geldik. Bu söyleyeceğim aslında yani tüm saatlerde ya da akıllı bilekliklerde var. Ama şu konuya değinmek istiyorum. Sevgiliniz var, karşıdan geliyor böyle, bakıyorsunuz ya da hoşlaşıyorsunuz. Ondan sonra bir baktınız, nabızınız yükseliyor. Ne oluyor Alperen, değil mi? Şimdi bu. Orada. Anl sevgili mi? Flört mi sevgili mi böyle eğer nabızın 90'dan 100 arasıysa hangisinde daha çok kalbin çarpıyor? Bence flörtken daha çok çarpıyor, daha evet, heyecanlı oluyor. Daha evet öyle yani bence nabızda... bir şey düşün mesela tam böyle bileklikte geziyorsun tamam mı? Evet. Böyle işte aa stresimi ölçeyim falan ha. diyorsun yukarıdan o mesaj atıyor mesela tam dostların nabzını ölçüyorsunuz. İşte evet uçmuş. nabzın uçmuş. Zip. Heyecan veriyor ama gerçekten evet. heyecanlandırıyor ve nabzını da artırıyor. Aa sonra sevgili olunca yok pek o kadar heyecan vermiyor. <gülüyor> Alperen'in seviyesi duy bunu. Ee, buraları kestim. <gülüyor> <gülüyor> yani nabız takibini böyle şeyler için de kullanabilirsiniz. Sağlık tabii çok önemli ama birinin hoşlanıp da anlayabilirsiniz belki. Bir başka konu başlığımız da stres ve nefes egzersizleri. Artık günlük hayatımızda gündeme kadar çok değişiyor ki artık neye stresleneceğimizin, neye sinir olacağımızı, olmayacağımız kafamız karışıyor. Ve bu akıllı saatler, akıllı bileklikler stresinizi ölç ölçtüğü için, ölçebildiği için bundan sonraki yani bir iş görüşmesi olsun, bir sınav anı olsun ya da sizi strese sokabilecek herhangi bir anda nefes egzersizlerinin de olması bu akıllı saatlerde bence oldukça önemli. Zaten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeyler olduğu için bu nefes egzersizleri mutlaka denemeniz böyle bir çekin, bir bırakın, bir rahatlayın. O yüzden bir akıllı saat alırken mutlaka nefes egzersizlerinin de olmasına dikkat edin ve biz kadınlar olarak da erkeklere nazaran daha fazla streslendiğimiz için mutlaka ve mutlaka bu özelliğe bakın derim. Biz kadınların baş belası olan regle dönemlerimizde bu akıllı saatler bizler için düşünmüş. Yani bir, biz bir akıllı saat aldığımızda evet telefonumuzda bir uygulama oluyor. Yani her kadının mutlaka vardır bir takip uygulaması. Ama bir akıllı saat aldığınızda bence bakılması gereken özelliklerden biri olduğunu düşünüyorum. Ekstra uygulamalardan kurtulursunuz ve tek bir saatin içerisinde bunu takip edebilirsiniz. O yüzden mutlaka bir saat alırken Döngü takibi uygulamasının olup olmadığına dikkat edin. En azından ben bir kadın olarak ediyorum. Bir kadın olarak ben bir akıllı saat alırken ya da akıllı bileklik alırken neye dikkat ettiğimden bahsettim. Ve biz kadınların neye dikkat edebileceğinden bahsettim. Bu bölümümüz bu şekildeydi. Evet. Kadınlar ne olursa olsun sunumu ben yapma diyen arkadaşımıza da tekrar selam olsun. Ben buradayım ve bir sonraki hafta hangi konumuzu çekeceğimize siz karar verin. Yorumlarda buluşalım. Bir önceki videomuzu da izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.